Merhaba JT Scott. Times, a crap. geldiniz. Evet bugün Türkiye'de kadın vassos erkek 50 kalor sa. Ne olacak? Yani. Sosyal. Sosyal deneyim. Kadınlar daha çok yani yardım ediyorlar. Please smash the subscribe button, yeah, like perfect. button, um subscribe, yeah, yeah. join button and <gülüyor> follow us on Instagram. Yeah, share the video, comment something nice and just right to the video. Ya much time. yurtlarımda bir sorun çıktı yurttan atılmak zorunda kaldım. Oradan da buraya geldim işte bir hafta arkadaşında kalacaktım. Ondan sonra da işte arkadaşım arıyorum şimdi telefon açmıyor. Bugün de Dışarıda kaldım, karnım da acıktı şimdi. Sizce ben ne yapabilirim yani? Ya ben şimdi kimseye güvenmiyorum. Sana nasıl güveneceğim bilmiyorum çünkü ben de tek başına yaşıyorum. Ben de üniversiteyim. Siz tek mi yaşıyorsunuz? Evet tek yaşıyorum. Ben üniversiteyim, aile evde kalıyorum. Sizde kalsam? Ben de kal diyeceğim ama biliyorsunuz güven olmuyor. Ama yine de hani bir gecelik sorunuz varsa kalabilirsiniz. Wow, ne? Çok... Wow. Sadece <Gülüyor> oh, <şarkı. Gülüyor> wow. bir Yani ben annemin yanına gideceğim. İstersen otelde var, istersen otel parasını ben vereyim. yanınıza Tamam Tamam Wow. good start. good start. Pardon rahatsız ediyorum da. Ya sizden bir konuda bir bir şey danışacaktım da, yardımınızı alacaktım da. Yani şimdi şöyle, ben yurtta kalıyorum normalde. Dün de yurttan atıldım lan. Bir aramızda konuşalım. Bugün de Bugün dışarıda kaldım. Bir de buraları pek bilmiyorum. Şimdi ben ne yapabilirim bu durumda? Karnıma biraz. Yani var mı ya buralarda yardımcı olabilecek, kalabileceğim yer falan? Yani kadar bilmiyorum. Aynen ben de Ya ben ne yapabilirim peki bu durumda? Bir yardımcı olma şansınız yok mu ya? Dışarıda bir iş kalmadım bilmiyorum. Arkadaşınız alışamıyor ben şu anda hiç kimseye de ulaşamıyorum. Numaranı Telefon kullanabilirsin. Yok kullanmamla sorun yok Onu ulaşamıyorum ben direkt. Telefonu Hı -hı. O da yavannet civfta malata'da. Kangly yere gidiyorsunuz Bilmiyorum bura kadar bilmiyorum. Tek para sadece dedik, gel dedi sen. Ya pek de güvenmiyordum açıkçası zaten de. Evet, bir çözüm. When it's, can't take him They can't just take a random person. person. of course, of course. I just like to Yani, hani böyle falan herhalde bir Ya şimdi çekiniyor insan biraz böyle yapmaya. Başka yok mu böyle belediye falan yapın ettiği yer falan? <gülüyor> musunuz? Yo, zaman sound nightly. Oh, Actually, sorry, just like at around um around 1 a.m. Mm -hmm. I was walking home then a guy, a random guy just came. Mm -hmm. That was when Corona just started. Yeah. He just came to me and was like he stranded a mm -hmm. uh, a yeah. place that yeah, I can yeah, stay. Yeah. I mean I'm really scared. I it was like around 1 a.m. de değil mi bir mesela şey Şimdi ben yurtta kalıyordum atıldım. Ee, şimdi buralarda kalacak yer falan var biliyor musun? Gömemiz sizde falan. <gülüyor> Siz neresiniz? Ben mi? Yamanca. Çıklar mı? <gülüyor> Anladım. Yok yani. Anladım. Anladım. <gülüyor> Karnım falan acıktı ne yapacağımı da bilemedim. Bir fikir verseniz ne yapabilirim? Bugün dışarıda da kaldım. Siz de bilmiyorsunuz? Ya burada pek birilerini tanımadığım için giremiyorum da. So, so, so, guys are asking girls and girls around here. Neyse oradan çok aksil. Ben gözden bir bayanlara sorayım dedim. Erkekler yardım etmiyor. Efendim? Kusur etmeyin size rahatsız ediyorum ama çok teşekkür ederim abi. Şöyle bir. Yazılık olacaksam gerçekten gerek yok. Peki burada kalabileceğim yer falan nasıl ayarlayabilirim? Bugün dışarıdayım ya şimdi. Yoksa burada falan mı yatsam? O çok değil mi ya? Yani beni zor koymayacak. Size koy siz zor koymuyorsa. Gerçekten. Nasıl gebeyim bunu? Çok teşekkür ederim. Evet. Peki nerede kalabilirim? Bu son paramızydı. Ya o zaman ne? almayayım sizden ya. Gerçekten almayayım. Yani ben de kalacak falan yerim de yok. Hani nerede kalabilirim? Burada. Bayan pansiyon var. Nerede? Şeyde kaçta Avrupa ayağına zor. Param da yok yani. Hiç yok. Vallahi bakabilirsin. Vallahi yok yani. Yani istersen otel parası var, otel ben tek yani. Yani, yani bir günlük olmaz mı? İstersen istersen gelebilirsin. Sorun yok ama ben sana bir şey yapmam yani. Yok yok onun. Yani, yani evde yatak var yani yatabilirsin. Ya sadece bir günlük Yani benim evet. annemin yanına tamam, gideceğim. gideceğim. İstersen otel de var. istersen otel parasını ben vereyim. şöyle ev vermeyin hani yalnızlık bir günlük gelsin. Tamam rahat de... yok. Tamam o zaman. Tamam. tamam. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sınıf diyor>. İstersen biz <gülüyor> Otel var orada güvenmiyorsanız otel parasını verin. Oh this I wish more like this I swear to god. Want to be a better person, Çok güzel why he's insisting you don't trust him you don't trust Because I think there are a lot of like cases cases where like Um, maybe men treat women like somehow or like rape men yeah. and stuff, yeah. and that may like make her not to like, feel comfortable. So yeah. I guess that's why he was he kept on saying you like, trust. Don't trust me. Don't trust me. I can pay for it jail sınıfı yok ya. Merhaba. Pardon. Bir konuda bir yardıma ihtiyacım var. Oturabilir miyim? Bir saniye. Dışarıda kaldım. Karnım bacıktı. Şimdi sizce ben ne yapabilirim yani? Ya ben şimdi kimseye güvenmiyorum. Sana nasıl güveneceğim bilmiyorum. Çünkü ben de tek başıma yaşıyorum. Ben de üniversitedeyim. Siz tek evet. mi yaşıyorsunuz? Evet, tek yaşıyorum. Ben üniversitede ayrı evde kalıyorum. Hı hı. De. Siz de kalsam? Ee, ben de kal diyeceğim ama biliyorsunuz güven olmuyor ama yine de Hani bir gecelik varsa kalabilirsin. bir gecelik ya arkadaşım onu yemek. size yük olmuyor mu? sorun olmaz. Gerçekten yük olacaksam şey yapmaya gerek yok. Yok ya yani bir yükümüz yokdur halidir yani. kalırım yani değil mi bu delay zincir çok marşof olduğum şu anda gerçekten. her insan da olabilir bu. Sadece sizde değil bende de olabilir. Yani ama şimdi bu devirde kimse kimseye yardım etmiyor. Evet tamam. Bazen insanlar çıkabiliyor ya. Yani Allah sizi göndermiş karşımı gerçekten. Bu da çıkabiliyor. Yani Allah sizi göndermiş. Neyi yiyebiliriz burada? Tam güzel bildiniz galiba. simit falan da var bana fark etmez. Ya. I just just fed my come var. simit falan bana fark etmez. Ya. karnı bence? Gerek yok. Gel bir şeyler yiyelim. Ne olacak sanki ya? ben de şu an <gülüyor> bir oldum ama Ben de orada kalsam sen de bana aynı Herkes keşke böyle everyone can be like this. istiyorsanız yoksa? istiyorsanız. nerede bu arada? Ben Sarıgazi'de oturuyorum. Buraya gezmeye gelmiştim. Sarıgazi'desiniz. Evet. ama gidebiliriz sorun yok. bu yeter ya. gidelim istiyorsanız. değil. Wow she like a like Um, um bu. Yemeceğim. Yani <gülüyor> hani bizim ya var Yani ayce bir gün de Nerede kalalım bizim? Arkadaşım var bir gün ben de istiyorum. Ben istiyorum ama yani kabul eder mi? Biliyor musunuz hiç ne yapabilirim? veya bir <gülüyor> yardımcı olma şansınız var <gülüyor> yardımcı olamaz Teşekkür ederim. Nasıl bir şey bu? bir şeyi Yok maliyetim. Bilmem. Yok. Yani. bir şey. Ben baktım şey. bu arada şey diyecektim ya. sosyal deney çekiyorduk. Bakın kamera şuradaydı arkadaşlar çekiyor. Şurada. Ya. Şey de hani eder <gülüyor> misin diye. Abi <gülüyor> Wait, can we can we do this actually? <gülüyor> If you guys want to do this, yes. We <gülüyor> <gülüyor> Wait no but... you... We we'll do black versus white this thing. black person and a Turkish person. If they like how many Oh think... yeah yeah <gülüyor> yeah. Yeah, just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 So that's so sure I don't blame I I don't blame the people that actually rejected yep. the offer. Yeah. I just might do the same depends on how comfortable I am arkadaşlar lütfen abone ol like at videoya bile aç takip et. Kart Tavuk. Dur Is it katil mesih onun basabilirsiniz ve bir dakika daha